Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de yeni bir videomuzla karşınızdayız. Yeni Mesaj TV YouTube kanalında Sanayi Günü programında Ciyanar Makina Celalettin Günar Bey'in işletmesindeyiz. Bugünkü programımızda Celalettin Bey bize yaptığı sektörle alakalı bilgiler verecek. İnşallah faydalı oluruz sizlere de. Sayın Celalettin Bey, sohbetimize başlamadan önce, dilerseniz sizleri biraz tanıyalım. Celalettin Günar kimdir? Nerelidir? Bu işe ne zaman başlamıştır? Celalettin Günar Konyalıdır, orijinal Konyalı olup, 1958 yılında Konya'da doğdu. Nüfus kağıdımız Konya Harmancık olup Aksine Mahallesi'nde büyüdük. Sanayi hayatımız 1974 yılında skortalı olarak Konya Süt Fabrikası'nda usta olarak çalışmaya başladık. Yani şu anda emekliyiz ama yine işletmemizde devam ediyoruz. Bu işletmede neler yaptığımızı konusuna gelince müsaade ederseniz baskemi çıkarayım ben şöyle ses daha iyi gelsin. Bu işletmemizde genellikle Konya'da ihtiyaç duyulan Paralel taşlama, double-dix dediğimiz, İngilizcesi, yani Türkçesi, iki taşlı paralel taşlama tezgahlarında e, ön hazırlık parçalar üretmekteyiz. Firmaların talepleri doğrultusunda, yani bu pompa sektöründe, kompresör sektöründe, efendime söyleyeyim e, özel pul sektöründe ihtiyacı olan insanlara belli ölçülerde, belli toleranslarda ve belli e, paralellikte. Standart dahilinde parçalar taşlamaktayız ve bunların hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca bazı kalıplarımız vardır. İhtiyacı olan firmalara bu kalıplardan ön hazırlık yapıp bu parçalar satmaktayız. Cevdetim Bey, söylediğiniz bir söz dikkatimizi çekti. Usta olarak başladım dediniz. Bir çıraklık döneminiz yok mu? Şimdi bir yanlışlık şöyle oldu. 1976 yılı Konya Teknik Lise. Eski ismiyle teknisyen okulu mezunuyuz. O yüzden Salat Okulu, Konya Merkez Erkek Salat Okulu, şimdiki ismiyle Endüstri Destek Lisesi ve Teknik Lise olarak ismi değiştiren yerde hem görev yaptık hem orada 4 sene okuduk. Öyle olunca çıraklık dönemimiz okulda, sanayide, okuldaki tezgahlarda Sanayi üretim yapmakla geçti. Konya'daki arkadaşlar bu konuyu çok iyi bilirler. Yani iki sene, dört sene öğrenciliğimiz vardır. sene senede okula hizmetimiz vardır. Ondan sonra askerlik hayatımızdan sonra Konya'da bulunan Subak Paprikası'nda atölye şefi olarak görev yaptık. Super firmasında. 86-87 yıllarına kadar orada çalıştık. O tarihten sonra kendi iş yerimizi açtık. Konya e, suvap üretimi konusunda epeyce bir çalışmalarımız oldu. Sonra mevcut olan ortakın ayrılmamızdan dolayı biz bu işe yöneldik. Bu makineler, bu gördüğünüz makineler Konya'da dışarıya hizmet veren ilk makineler biziz. Bunların benzerleri Bursa'da var. Konya'da başka bu şekilde çalışan bir makine yok. Daha önce içeride gezdiğiniz, gördüğünüz bu makineler paralellik ölçü ve tolerans konusunda çok hassas yani e, mikron seviyesinde iş yapan makinelerdir. Celalettin Usta çalıştığınız makineleri gördük. Çok büyükler. Bu makineler ne işe yarıyor? Nasıl temin ediyorsunuz? Kendiniz mi üretiyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi bu makineler e, biraz eski model olup fakat yani konusunda uzman olan yani üçü Alman firmasına ait, bir tanesi Amerikan firmasına ait, şu anda isim vermek istemiyorum. Bunlar kullanmış makineler. Ama makinelerin gövdeleri çok sağlam olduğu için, biz bu makineleri ikinci el olarak yurt dışından getirdik. Burada kendimiz komple sistemimize göre mekanik aksamını ayarladık. Yine kendi sistemimize göre de kontrol ünitelerini kendimiz yaptık. Yani, İngilizcesi overhaul dediğimiz, yani yenileştirme olarak yapıldı. Yani öyle olduğu için biz bu makineler konusunda istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde yurt dışından makine getirip üzerine sistem geçirebiliriz. Efendime söyleyeyim, fonksiyonlarını ayarlayabiliriz. Bu konuda da bilgimiz, tecrübemiz, ekibimiz müsaittir. Bunları taş çapları büyük. Biri 900, bir tanesi 750, bir tanesi 750. Ger kalan üç tanesi 900 çapında olup çift taş olduğu için paralel taşlama konusunda pul sektörü, kompresör sektörü, efendimiz pompa sektörünün hassas olan parçalarının taşlanması ve leplenmesi konusunda yani müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Celalettin Usta, burada yaptığınız işlemde şunu anlıyoruz. Paralel taşlama yani karşılıklı taşlama. Taşlama yaptığınız parçalar otomobil sanayi veya endüstriye sanayinde kullanılan parçalar. Anladığımız kadarıyla bunlar ise yarı muamele olarak geliyor. Sizin işlemenizin ardından üretim sonuçlanıyor. Doğru mu? Şimdi dediğiniz soruyu iki şekilde cevap vereyim. Bir tanesi bu dışarıdaki arkadaşlarımızın tezgahlarına bağlanması için referans noktalarının tespit edilmesi düzgünlüğün sağlanması belli de ölçüde gelmesi lazım. Böyle olunca biz burada hem şey olarak hammadde olarak aldığımız parçaları belirli ölçülde, belirli standartta taşlıyoruz, müşterimize veriyoruz. Bir de son işlem olarak işlenmiş olan parçaları taşlanması sonrasında leğrenmesi gibi yani artı eksi 5 mikron seviyesinde taşlayarak kendilerine teslim ediyoruz. Celalettin Usta, lebleme dediniz. Lebleme nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz? E, lepping dediğimiz İngilizcesi olan parça e, taşlamada yüzey olarak yani RA dediğimiz yüzey pürüzlülük değeri 1.208 arasında çıkar. Leblemede kullandığımız özel kumlarla kumlarla, 400 kum, 200 kum biz yüzey pürüzlülüğünü RZ04'e kadar indirebiliyoruz. Ve de tam olarak e, artık e, binde e, mikron seviyesinde leplemeler yapıyoruz. Hem yüzey pürüzlüğünü düşürüyoruz hem ölçü standartını tam olarak sağlıyoruz. Bunlar genelde pompada kullanılan ve hassas işlerde kullanılan pompa, e, parçalar için istenilen bir kısım. Yüzey pürüzlü olmadığı için sürtünmeden dolayı meydana gelecek aksaklıklar parça üzerinde oluşmuyor. Oluşmadığı için de parça çok rahat çalışıyor. Bazı müşterilerimizin taleplerinde bu lepleme işini istiyorlar. Biz de bu hizmeti onlara veriyoruz. Ekibimizin gördüğü kadarıyla yoğun bir makine parkurunuz var. Her ne kadar makineler çalışsa da insan gücüne de ihtiyacınız var. Ve aynı zamanda makineleriniz mekanik olmakla birlikte elektronik. Bunları kullanacak iş gücünü yerine getirebilecek ekibiniz yetişiyor mu? Var mı? Yetişmiş eleman bulabiliyor musunuz? Nasıl çözüyorsunuz bu sorunu? Şimdi bu sorun hakikaten büyük bir problem. Bir eskisi gibi usta kalfa ilişkileri şu anda bitmiştir. Gelen insanlar vardır kendi evlatlarımız var iki tane onlara bu makineleri öğretiyoruz taşın değişmesi programın hazırlanması efendim parça vermesi alması efendime söyleyeyim ölçü kontrolleri arkasından bu taşlama sıvılarının ayarlanması o suyun oraya verilmesi alınması gibi yani tezgahlar çok büyük o yüzden de büyük suya ihtiyacımız var. Bunun da belirli bir oranda olup parça üzerinde deformasyon yapmadan, parçayı ısıtmadan o suyu vermemiz lazım. Yani bu da bir problem. Ama biz bunları çözmeye çalışıyoruz ve çözüyoruz. E bu bilgimizi de çocuklarımıza, giren iki tane arkadaşımıza anlattık. Şu anda şeyimiz yok yani bir problemimiz yok. Ama ileride ne olur ne olmaz hakikaten ben de bilemiyorum. Dediğimiz gibi bu tezyaklar Konya'da piyasa iş yapan tezgahlar olarak İlk defa bizde var. Konya'da bu konuda sektörde tekiz. Yani Bursa'da olduğunu biliyoruz. Onda bazı arkadaşlar da vardır. Biz genelde her türlü parçanın taşlanması ve leplemsenmesi konusunda belirli ölçülerde her türlü parçanın yap, yapmasını sağlıyoruz. Ama yani öyle olduğu için tezyahlar ayar süreleri efendim, ayarlanmaları efendime söyleyeyim şablonların yapılması e, bu gibi şeylerde çok pratik yollar ve pratik metotlar bulduk. Öyle olunca yani gerekirse bir günde beş defa tezgah ayarını değiştirip çaplonu değiştirip 5 çeşit parçayı belirli sayılarda taşlayabiliyoruz. Bu gibi tezgahlar genelde Avrupa'da tek iş üzerinde mesela bir el kolu, diks gibi e, bula benzer dişli gibi parçaların sürekli halde taşlanması için otomasyonlar kurulmuş parçayı kendisi alıyor kendisi veriyor ama bizde değişiklik olduğu için yani talepler az çeşitli olduğu için yani sayılar az çeşitli olduğu için biz hep ayarları yeni baştan yapıyoruz bu şekilde üzerine bir otomasyon yerleştirmedik ama gün gelir ki sayılar yükselir yüksek sayılarda parça istenen yani puldur Efendim dişlidir gibi bir şekilde gelecek olursa biz bunları otomasyonda yapacak durumdayız. Celalettin Usta, atölyenizde çekim yaparken bir fırından bahsettiniz. Bu fırın ne işe yarıyor? O vakumlu fırın, yüksek dereceli vakumlu fırın biz bunları ısın işlem, sementasyon, nitrasyon genelde nitrasyon ama şu durumda brezik yani metallerin birleştirilmesi konusunda lehimleme dediğimiz olay konusunda çalışmalar yapmak için yurt dışından getirmiş bunu diyoruz. O şekilde denemelerimizde devam ediyoruz. Isıl işlemlerini başardık. Şu anda brezlik yani lehimleme konusunda çalışmalar devam etmektedir. Yani bu konuda da yani çalışmalarımız bilgilerimizi yenileştireceğiz geliştireceğiz. Bu konuda da bir gayret gösteriyoruz. Çünkü artık lehimlenmiş parçalar Konya'daki sektörde baya yerini buldu ama bu konuda hizmet verecek sektör tensilecileri az olduğu için bu konuya da bir çalışma yapmak istedik. Aslında şu an sizin yapmış olduğunuz hizmet bir Konya ile sınırlı değil, tüm Türkiye genelinde yapılan bir hizmettir. Yapmış olduğunuz hizmet çok büyük bir öncülüktür. Bu durumda ekonomik şartlar da çok önemli. Devletten veya yerel temsilcilerden bir destek alıyor musunuz? Bu gibi işleri hep kendi bünyemizde, kendi gayretlerimizle halletmeye çalıştık. Size bir örnek anlatayım. Biz Amerika'daki bir firmayla bir görüşme yaptık. Bizim daha önce öğren ettiğimiz tezgahın aynısını istedik. Yani Gartler GRF 750 bu arkadaş 1988 model makinenin hidrolik gelip gitmesini yenileştirmiş Hidrolik gelip gitmesini, osilasyon yapan makineyi bize 300 bin dolara teklif etti Aynı zamanda dedik ki ya biz bu hidrolik istemiyoruz biz buna yani motor istiyoruz sekron motor istiyoruz dedik o da 95 model tezgahı da bize 560 bin dolara teklif etti. Teklifler burada. Bunlar da overhal edilmiş tezgahlar, yani yenileştirilmiş tezgahlar. Yani tezgahların e, yurt dışındaki kıymetleri çok yüksek. Eğer hedef işi için bir tezgah almak isteyen bir arkadaş, yani 600 bin, 700 bin, 800 bin euroyu veya doları gözden çıkarmak zorunda. Çünkü bunların üreticileri İtalya, Almanya, efendime söyleyeyim Amerika, bu gibi ülkeler. Bu tezgahlar el yapımı tezgahlar. Her tezgah teker teker dizayn ediliyor. Kaynatılıyor, kuzaklar yerleştiriliyor, taşlar yerleştiriliyor. Hakikaten yani zahmetli bir iş. Ama bu sektörde biz de bir konuda başarı gösterdik. Kendi tezgahlarımızı ovarhal edip yani yenileştirerek sisteme katabiliyoruz. Yani ne mutlu yani bu işleri yapanlara. Avrupa'da bile bazı özel tezgahlar yani gövdesi sağlam işte Olup tezyaklar Yani bir cep telefonunun sistemi eskiyor Yeni cep telefonda Başka sistemler gelişiyor O tezyaklar üzerinde olan sistemler eskimiştir Yeni sistemler geçirilmesi Gerekir üzerine İşte bunu yapıyorlar Onlar da ikinci el tezyakları Yapıyorlar, yenileştiriyorlar Böyle büyük tezyakları Efendime söyleyeyim Yenisinin çok çok pahalı olan tezyakları Yeni baştan Eski teziyatları yeni baştan üretiyorlar, yeni baştan sistem geçiriyorlar. ikinci müşterilerine veriyorlar. Ama biz bunu kendi mühendimizde yapmamızdan dolayı hakikaten bir kazanç içindeyiz. Bu konuda arkadaşlara, isteyenlere de teknik bilgi olarak da yardımcı oluyoruz. Celalettin Usta programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eklemek istedikleriniz var mıdır? bizlere yanımıza geldiğiniz, dertlerimize ortak olduğunuz, bu yüzden Mesaj TV YouTube kanalına teşekkür ediyoruz. Çalışmalarda başarılar diliyoruz. Hakikaten sanayimizin kalkınması için bu gibi programlara ve arkadaşlarla ilgili diyaloglara ihtiyacımız vardır. Birbirimize yardımcı olalım, istihdamı arttıralım, memleketteki işsizliğe bir çare bulalım. Bu yüzden hakikaten büyük bir gayret içinde olmamız gerekiyor. Yeniden yeniden çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Yeni Mesaj TV YouTube kanalımızda. Celalettin Güner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiler. Ve gerçekten bir e, istihdam alanında, üretim alanında Türkiye'de öncü bir firmamız. Sizden dileğimiz Yeni Mesaj TV YouTube kanalımızı takip etmeniz, videolarımızın altlarına yorum yapmanız. İnşallah faydalı bilgiler vermişizdir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi izlemeler efendim.